selam arkadaşlarım akrep terazi yay oğla kova ve balık arkadaşlarım yalnız olan arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz efendim inşallah iyisinizdir sevgili yalnız arkadaşlarım sizler için 15 Haziran'a kadar benim yalnız arkadaşlarımı neler bekliyor kısmet var mı haberler var mı tanışmalar var mı şöyle bir tarot açılımı yapmak istiyorum yalnız arkadaşlarım için sevgili akrep arkadaşlarımızdan başlayıp balıkçıklarımdan çıkacağım evet şimdi önce akrepçiklerim derken dünya kadar mutluluk isteyenler var efendim yalnız olan akrep arkadaşlarım güzel insanlar cazibe altında kalabilirler şimdi neyse orada bırakmayayım güzeller biraz böyle korkular endişeler derken ama hmm, boşuna olmamış hadi bakalım güzel harika sevgili akrepçiklerim benim yalnız olan akrep arkadaşlarım güzel insanlar dünya kadar mutluluk istiyorsunuz 15 Haziran'a kadar güzel insanlar Çünkü yalnızlık artık canınıza tak etmiş sevgili arkadaşlarım ve bu dönem içerisinde bakın bu dönem içerisinde bazı akrep arkadaşlarımın karşısında birçok talipler kısmetler fırsatlar çıkabilir çıktı mı Belki bazı arkadaşlarımız bunu iyi değerlendiremeyebilir bakın burada kara kara düşünen arkadaşlarımız var Akrebe de akrep kartı gelir bu iş budur zaten ...kara kara düşünüyorsunuz... ...bir türlü şöyle istediğim gibi kısmet... ...veya bir arkadaş, bir dost yoluma çıkmadı... ...diyebilir bazı arkadaşlarımız... ...ama şu gelindiğinde... ...bir anda geçmişin olumsuzluğunu... ...benim akrebim akrep kartı ile bitiriyor... ...niçin bitiriyor? Çünkü burada dünya kadar mutluluk istediği için... ...bu vaziyetin içerisinde... ...benim akrep arkadaşlarımın... ...güzel insanların yoluna fırsatlar çıkıyor... Fırsatları iyi değerlendirenler de var içlerinde bakın. İyi değerlendirdiniz mi? Değerlendirdiniz. Artık şu olumsuzluğu ölüm kartı ile benim akrebim bitiriyor. Çünkü neden? Cazibe altında. Aşık oldu. Birisinden etkilendi. Etkilendi mi? Etkilendi. Bu korku nedir derseniz. Çünkü benim akrebciğim ister istemez korkuyor. Niçin korkuyor? Acaba aşık olduğu kişi... Ona evet diyecek mi? Sen beni seviyorsun ama ben seni seviyor muyum? Hesabı oluyor ya hani bunlar değil mi hayatımızda? Değil mi sevgili arkadaşlarım? Ama merak etmesin. Korkuya yer yok. Bakın kaderinizdeki aşkmış. Etkisi altında kaldığınız. Cazibesi altında kaldığınız. Her ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim kadersel aşktan söz eder. İmparator içe. Hiç merak etme akrib. Geçmişi bitirebilirsin. Cazibe altında kaldığın kişi veya kişiler için korkmana gerek yok. Onlar senin kaderindeki gerçek aşk diyor. İmparator en kral kartların başında gelir. Hadi bakalım şurada aşık olduğunuz, etkisi altında kaldığınız bay bayan akrep arkadaşlarım, güzel insanlar. Hiç ikilemde kalmayın. Korku duymayın. Karşınızdaki kişi de size karşılık verecek. Ve sizin kaderinizdeki... Gerçek aşk olduğunu söylüyor imparator Evet sevgili akrepçiklerim güzel insanlar sıkma canını korkma yolun açık. Aşkınla istediğin gibi yola çıkabilirsin planla, planlar yapabilirsin. Geleceğe dair diyor yolunuz açık. Bakın at, at aman Allah'ım. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Bir küheylanın kanatlarında adeta uçarcasına diyor. Bakın atla murada gidiyorsunuz. Sevgili akrepçiklerim kadersel aşkınıza doğru gidiyorsunuz. Bakın dürüst bir şekilde gidiyorsunuz. Evet kartımız dürüstlük kartıdır. Mücadele istiyor biraz. Sevgili canlarım benim değil mi? Korku yok. Evet kadersel aşka doğru gidiyor sevgili akrepçiklerim. Evet sevgili akrep arkadaşlarımızın açılımını yaptık. Şimdi benim adaletimin terazileri, yalnız olan adaletin terazisi olan arkadaşlarımı neler bekliyor? Efendim 15 Haziran'a kadar şöyle onlar için tarot açmak istiyorum arkadaşlar. Ancak bu kadar kurcalayabiliyorum kartlarımı. Evet şöyle açalım. Benim teraziciklerim. Onlar da cazibe altında kalıyorlar. İşin sonlarına doğru çünkü burada etki durumu var. Hayırdır? Evet buyurun. Karşı tarafta sizden yana olacak. Ne kadar güzel. Sevgili yalnız olan teraziciklerim benim güzel insanlar. Efendim 15 Haziran'a kadar birilerinin etkisi altında kalabilir. Çünkü bakın etki kartıdır bu. Kara kara düşünüyor veya hoş hoş düşünüyor. Öyle diyelim. Hoş bir şekilde Etkisi altında kaldığınız kişi veya kişiler her kimse bakın onu düşünüyorsunuz. Kader değişsin istiyorsunuz. Bu düşündüğünüz etkisi altında kaldığınız her kimse kader değişsin. Artık ben mutlu olmak istiyorum düşünceleriyle benim sevgili akrepciyim pardon teraziciyim. Hemen akrepten teraziye geçtim. Terazi arkadaşlarım güzel insanlar benim teraziciyim. Teraziçiğim hem kendini Biraz böyle diplerde dip noktalarda hissedebilir. Zaten yalnızlar açılım bu sevgili arkadaşlarım. Kader çarkı bir yerde şunu söyler. Bazı gerçekleri kabullenmeden bize söz eder. Bir yerde de senin bu kaderi değiştirmeye gücün yetiyor der. Niçin böyle düşünüyorsun? Kaderi değiştir. Sıkıntıya sokma kendini. Kendini bu şekilde hissetme. Zaten aşıksın. Cazibe altındasın. Evren senin dileğini kabul etmiş karşındaki kişi de kadersel aşkın niçin böyle duruyorsun diyor sevgili terazicime güzel insana lütfen bakın etkisi altında olduğunuz cazibesi altında olduğunuz kişi veya kişiler onlar sizin kaderinizin insanı bakın tıpkı imparatoriçe gibi imparator da kaderimizin aşkından söz eder bize sevgili teraziciklerim kafayı yormuyoruz lütfen Kaderimizi değiştirelim. Elimizden geliyorsa bu kader değişsin. Artık kadersel aşkınıza doğru gidiyorsunuz demektir. Sevgili teraziciklerim, güzel insanlar ne diyor meleğimiz? Sıkma canını, sana yardım ediyoruz diyor. Çünkü dileğiniz de bir yerde kabul olmuş sizin. Bakın, sevgili teraziciklerim, yalnız değilsin bunun farkına var. Biz meleklerine güven diyor, güven İmparatorumuz bir yerde de bizlere dilek kabulünden söz eder sevgili güzel arkadaşlarım güzel insanlar efendim sıkmıyoruz canımızı belki de dileğiniz etkisi altında kaldığınız cazibesi altında kaldığınız kişiyi istiyorsunuz evrenden ne diyor melek kabul oldu sana yardım ediyoruz diyor imparator da aynı şekliyle sıkma canın terazi sen güzel insansın. Senin dileğin kabul oldu diyor. Evet. Dünya kadar mutluluğa gideceksin. Çünkü o senin ruh eşin diyor. Daha ne desin be güzel insanlar. Sıkmayın canınızı Allah aşkına. Kadersel güzel güzel yere doğru gidiyorsunuz. Hadi bakalım lütfen gözümüzü dört açalım. Bazen bazı fırsatları gözümüz görmeyebilir. Kaçırabiliriz güzel insanlar. Evet. Sevgili adaletin teraziciklerine baktık. Ve ardından ateşlerden yaylarımıza geldik. Sevgili yalnız olan yay arkadaşlarım. Güzel insanlar için şöyle bir tarot açılımı yapalım. Bakayım 15 Haziran'a kadar benim sevgili ateşlerden yay arkadaşlarımı neler bekliyormuş? Hmm. Onlar da artık kader değişsin diyorlar. Ve ardından hemen verimlilik geliyor. İmparatoriçe çederken bazıları suyu koy veriyor derler bizde sevgili arkadaşlarım ama olmuyor çünkü buradaki zat da bir süre sonra o da yola geliyor bakın ah benim canlarım sevgili ateşlerden yay arkadaşlarım yalnız olan yaşlı genç hiç fark etmiyor efendim kader değişsin diyorsunuz şimdi bazı yay arkadaşlarım tabii ki herkesin kaderi bir mi tabii ki de değil bazı Yay arkadaşlarım bazıları kaderimiz değişsin artık güzel yere doğru gidelim diyorlar. Bazılarınız ise kaderini değiştirmeye gücü yetiyor bakın. Herkesin hayatı bir değil sevgili kardeşlerim. Gücünüz yetiyor mu? Yetiyor. Kadersel olarak sizin bu kartınız artık dönmeye başlamış. Kader çarkınız dönmeye başlamış. Bakın verim geliyor. Ne diyor bana şu an buradaki açılımı güzel kardeşlerim? Kaderinizdeki... Kısmetleriniz, aşklarınız 15 Haziran'a kadar yolunuza çıkacak diyor sevgili yay arkadaşlarıma. Lütfen gözünü dört aç. Bu fırsatları kaçırma. Bunlar senin kaderindeki aşklar diyor. Güçlü enerjilerle senin yoluna çıkacaklar. Uzun vadeli birlikteliklere gideceksiniz. Ama bunlara da dikkat edelim. Zaman zaman güçlünün yanında mutlaka gönül eğlendirmek isteyen şehvet peşinde giden sizi yarı yolda bırakacak tipler mutlaka yolunuza çıkacaktır diyor kartım. Bunlara da dikkat edelim. Uzun vadeli plan, birliktelik ne bileyim yaşam istiyorsan imparatoriçeye evet dersin yok ben Kısa vadeli ne yaşadım onu kar yapacağım. Yay arkadaşlarıma söylüyorum güzel insanlar. Yok ben uzun vadeli istemiyorum. Bana bir iki ay yaz mevsiminde ne eğlendim onu kar istiyorum ben derseniz buyurun uzanıyor. Belki tatile çıkacaksınız sevgili arkadaşlarım. Tatil yerinde o şehvet o biçim gönlünüzce takılır eğlenirsiniz buyurun. Hiç merak etmeyin. Dünden razılar yani. Ama bunu bir kenara bırakıyoruz. Bakın kader çarkı dönmeye başlamış sevgili yaycıklarım için muazzam güçlü karakterler güçlü enerji kaderinizdeki aşk kaderinizdeki eş, sevgili vesaire yolunuza çıkıyor. Bunu saymıyoruz. Bunlar yaz mevsiminin eğlenceleri öyle diyelim. Onları saymayalım canlar. Köklü kuruluş maddi manevi bir çatı altında bakın aile ortamı var burada. Gökyüzünden paralar yağıyor mübareklerler bizde canlar. Sizleri seviyorum bakın. Bu, bu değil. Ya da bazılarınızınki bu şekil başlar, bu şekil bitişe gidebilir. Değil mi canlar? Ne umduk, ne bulduk işleridir bazı şeyler. Bazı kişiler size şehvetle kupa uzatır. Aa bir de bakar ki benim yay erkeğim yakışıklı, işi gücü yerinde, efendi bir insandır. Ya bu adama bu yapıları mı der, size aşık olur, hemen olay değişir, bu iş budur. Veya yay bayanısınız, karşınızdaki bey şehvetle size kupayı uzatır, bir bakar ki benim yay bayanım güzel, alımlı, çalımlı, hanım hanımcık, tertemiz insan. E bu insana da bu yapılır mı yapılmaz elbette hemen durum değişikliği buyurun bir çatı altında köklü kuruluş işte bununla yapılır diyebilir bu bakın bunu da anlatmaya çalıştım sevgili yay arkadaşlarım için ama çok güzel yere doğru gidiyorsunuz çünkü kader çarkınız artık dönmeye başlamış ışığa git meleğim ışığa artık aydınlığa gidiyorsun diyor sevgili yay arkadaşlarıma karanlığı bırak düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabus yok diyor. Bitti. Değil mi canlar? Sevgili yay arkadaşlarım, güzel insanlar. Buyurun bakın. bunu. Bunları saymıyoruz canlar. Bunlar çok kral kartlar. Ben her zaman söylüyorum. Şimdi göstereceğim size destenin altını. Bana bazı yorumcularım kızıyor ama kızabilirler. Saygı duyuyorum. Buyurun. Bunlar Gördünüz mü? Sevgili yaycıklarım veya diğer arkadaşlarım hiç fark etmiyor. Ah be canlarım. Hiç şu kart, şu kart bunu yapar mı? Mümkün değil. Bu da asla mümkün değil. Bu destenin altında yalan, dolan, illegal neden geldi? Şu güzellik de buradan geldi. Çünkü şehvetçi. Yalancı. Ne diyeyim bilmem ki. Ne diyeyim bilmem ki. Gösteriyorum bakın. Anlayın diyorum. Aha işte bu. Bu. Yarı yolda bırakan işte bu. Ah be canlarım. Hadi yine yazın. Kötü kötü yazsınlar bazıları. E sen niye öyle söylüyorsun? E ne diyeyim be güzel kardeşim. Yarı yol kartı bu sağlam kart değil. Ah be güzel kardeşlerim. Adam benim gibisini projektörle arasa bulamaz ya. Yalan dolan yok. Neyse o kartımız. Sağlam kart değil be güzel kardeşlerim. Ne diyeyim bilmem ki. Ah be güzel kardeşlerim. Ah ah lütfen lütfen gönül eğlendiricilere, şehvetçilere dikkat edelim. Değil mi canlar? Benden söylemesi. Ben işimi yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet sevgili yay arkadaşlarımızın efendim açılımını yaptık. Şimdi güçlü karakter Hürüz insan diye bildiğim güzel insanlar oğlakçıklarıma geldi sıra. Yalnız olan oğlaklarımız efendim ne bekliyormuş onlar onlar plan proje peşinde. Yalnızlık canlarına tak etmiş onları artık yeter diyor artık yeter. Süreklilik istiyorum diyor bıktım gel geçlerden diyor tamam aynen aynen şöyle bırakayım arkadaşlar. Sevgili oğlakçıklarım güçlü insanlar onlar marifetlidir çok güzel insanlardır evet uzun vadeli planlar bazı oğlak arkadaşlarım bunu yapabilir yalnız olan oğlak arkadaşlarım aynı şekliyle size baktığında karşınızdaki kişiler sevgili oğlakçıklarım sizden etkilenebilir sizden hoşlanabilir. Sizinle mutlu aşk yaşamak için uzun vadeli planlar yapabilir karşınıza çıkacak kısmetler oldu mu? Oldu aynı şekliyle bakın 15 Haziran'a kadar karşınızdaki kişiler de sizi bu şekil tamam ben oğlağı buldum. Oğlak tam benim aradığım gibi oğlak beyi, oğlak bayanı hiç fark etmiyor. Tam benim aradığım gibi aradığım insan diyerek sizi korumaya alabilir. Bu benim mermem kimseye diyebilir. Oldu mu? Oldu. Aynı şekliyle de siz yolunuza çıkacak olan kısmetlere mutlu aşk görebilirsiniz. Doğru insan görebilirsiniz. Uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. İşte bu insan benim aradığım insan. Ben bunu sürekli hayatımda istiyorum. Artık yalnızlık istemiyorum. Tam benim Eşim olacak kişi sevgilim olacak kişi dostum arkadaşım olacak vesaire diyebilirsiniz. Dediniz mi tam bu raddeye gelindiğine bakın geriye bakış yapıyorsunuz canlar. Sevgili oğlakçıklarım yalnız arkadaşlarım geriye bakış yapıyorsunuz. Nerede o eski yalnızlık günlerim nerede ben artık eski ben değilim ben aradığımı buldum sağlam temeli attım ebediyen akım içindeyim mutluluğun akımını ben buldum ben artık eski ben değilim hey gidinin o eski günleri diyebilir benim sevgili oğlakçıklarım bakın çok güzel kartlar yan yana geldi değil mi canlar 15 hazirana kadar sevgili yalnız olan oğlak arkadaşlarım güzel insanlar lütfen gözümüzü dört açalım tatil zamanıdır tatile çıkarsanız gezmeye gidersiniz Birileri tanıştırabilir. Hiç fark etmiyor. Düğünde, nişanda vesaire. Lütfen yolunuza çıkan taliplere çok dikkat edin. Bazen bazı fırsatları kaçırabiliriz. Bakın ne kadar güzel. Kartlar birbirini tamamlıyor. Ebedi olarak, sürekli olarak hayatınızda sizi eşlik edecek, mutlu aşk yaşayabileceğiniz, sizi sıkı sıkı tutacak kişi veya kişilerle karşılaşacağınızı söylüyor. Bakın geriye bakış yapacaksınız. Nerede o eskinin yaramaz günleri diyeceksiniz. Yaramaz denir değil mi canlar? Artık o eski günlere de yaramaz günler denir. Ne diyor? Sabırla bekle. Güzelliğe doğru gidiyorsun diyor. Benim güzel oğlakçığım için. Güzelliğin günleri sabrın bahçesinde yetişiriyor diyor. Bakın benim oğlakçıklarım çok sabretmişsiniz belli ki. Çok yalnızlık çekmişsiniz. Artık güzelliklere doğru sürekliliğe gidiyorsunuz ya. Bundan güzel ne olabilir? Mutlu aşka gidiyorsunuz. İşte bu. İşte bu destenin altı. Kaderinizdeki aşka gidiyorsunuz. İşte bu. Çok güzel. Gerçekten. Ah be güzel insanlar. Ben hep söylüyorum. Bu kartlar... Gramı kaçırmıyor. Benden söylemesi az önce gördünüz. İllagali değil mi canlar bilmiyorum. Baktınız mı o kısmına. Ah be güzel insanlar. Seviyorum ben canlarımı ya. Hepinizi seviyorum. Hepinizi. Evet sevgili arkadaşlarım. Sevgili oğlakçıklarımın açılımını yaptık. Sevgili yalnız olan kova arkadaşlarım. Zodian özgürlükçüleri. Teknoloji insanları. Zeki insanların şöyle bir açıklamanı yapalım bakalım 15 Haziran'a kadar benim kovacıklarımı neler bekliyor yalnız arkadaşlarımızı Efendim hayaller mi var hayallerimiz mi karardı kendimizi kısıtlı tutuklu mu hissediyoruz güçlü adım atmamız lazım Evet bir delilik yapabiliriz her an, değil mi burada bırakmayayım da sevgili kovacıklarım için aman Allah'ım aman Tanrım Hadi bakalım çok güzel geldi Yalnız olan kova arkadaşlarımın artık yalnızlık canlarına tak etmiş hayaller var. Ev hayali var, araba hayali var. Bakın ev, şato. Şato ama artık şato mu var? Ev, araba, mücevher vesaire. Birçok hayalim. Aşk, meşk, benim kovacıklarım bir türlü hayallerine ne yazık ki kavuşamamışlar. Bakın burada kararmışsınız. Kavuşamadınız mı? Bence kartımız bir yerde de şunu söyler sıraya al. Hayallerini sıraya al. Şu an bu görmüş olduğunuz kupaların hepsini aynı anda atlama şansımız yok. Ne yapalım? Tek tek, tek tek sırayla değil mi canlar? Ulaşamıyoruz. Bazı şeylere ulaşamayabiliriz. Bakın burada kendinizi kısıtlı tutuklu hissedebilirsiniz. 15 Haziran'a kadar bu açılıp 15 Haziran değil de örneğin 5 Haziran'a kadar bakın 5 Haziran'a kadar görüyorum ben bunu Kendinizi kısıtlı tutuklu, içi kararmış, bir türlü hayallerine ulaşamamış hissedebilir sevgili kova arkadaşlarım. Ama merak etmeyin bakın güzellik geliyor. Yolunuza bu raddeden itibaren sağlam, güçlü talipler, kısmetler, sevgili. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik vesaire artık nasıl istiyorsanız sevgili kardeşlerim. Uzun vadeli. Güçlü adımlar atacağınız kişiler yolunuza çıkıyor. Çıktı mı yolunuza? Zaten birçok kova arkadaşım olayın farkına varacak. Bakın olayın farkına varıyorsunuz. Çünkü artık bir şeyler tıkanmış bitmiş. Artık tamam. Buraya geliyor. Bu taliplerin ardından benim sevgili kova arkadaşım bir anda karar aşamasına geliyor. Bakın uçurumun kenarına geldiniz. Ben uçurum derim. Bakın uçurumun kenarına geldiniz bir anda evet deme kararı alacaksınız. Hepiniz mi? Tabii ki dedi. Yüzde yetmişiniz yapacak bunu güzel kardeşlerim. Bazılarınız hala bir vade, bir dönem kendini kısıtlı tutuklu hissedebilir. Şimdi bu herkesin hayatı bir değil, değil mi canlar? Burada ver vereceğiniz bakın karar, bir anda alacağınız karar sizi mutlu, mesut, zengin bir ortama götürecek güzel kardeşlerim güçlü adım atabileceğiniz kişiler yolunuza çıkacak bir anda fikirleriniz değişip ani karar alacaksınız ardından aman Allah'ım köklü kuruluş, aile meselelerine dikkat diyeceksiniz böyle bir kısmet eş, dost, akraba ne bileyim sevgili ya Allah Allah aşk illaki aşk olacak diye bir şey yok ya ben zengin adamla evleneyim. Benim çevrem olsun kartımız bundan da söz eder güzel kardeşlerim. Çevrem olsun veya zengin kadınla evleneyim. Çevrem olsun. Şimdi bir şey diyeceğim neyse. <gülüyor> Hayıp olacak. Canlarım benim ya seviyorum sizi. Zenginliğe kendinizi verebilirsiniz güzel kardeşlerim. Çünkü benim burada gördüğüm pek çok da böyle kalple alakalı bir vaziyet göremedim benim sevgili kovacığımın zaten burada hayalleri var geçmişte hayallerine kavuşamamış tutuklu kısıtlı hareket edememiş yalnız olan arkadaşlarım burada zengin talipler yolunuza çıkıyor şimdi yine bir şey diyeceğim neyse olmayacak <gülüyor> benim sevgili kovacığım bu noktaya geliyor hay böyle işinin neyse ya diyerekten bir anda bu zengin taliplere en azından aşk olayı olmasa da bile köklü bir kuruluş yapmış olurum diyerek evet karar alacak canlarım benim sizleri seviyorum aslında söyleyecek şeyler var da neyse ne hissediyorum ben ışık işçisi ışık hadi bakalım zenginliğe gidiyorsunuz güzeller sen bir ışık işçisisin dokunduğun herkese ışık vermek ışığı dünyaya getirmek için buradasın bunu yap diyor karanlıkta değilsin artık zenginliğe gidiyorsun güzel kardeşlerim hadi bakalım harika ah ah ah şunları yerine getiremedim kısıtlıydım tutukluydum ne yapıyoruz bu zenginler kaçmaz yeter artık nereye kadar bekleyeceğim ben eee bıktım bundan evet deme zamanı geldi diyerek köklü kuruluş zengin ortama girebilir benim sevgili kavacıklarım canlar istenin altını göstermiyoruz canlar. Orada biraz böyle bir arayış durumları vardır. Arayış durumları çünkü aşk yok. Aşk yok. Zenginliğe gidiyoruz. Aşk yok. Canlarım benim. Ne yapalım? Benim kuvacıklarımın hayali yerine gelmemiş, değil mi? Onlar ne yapsın? Böyle kaderinde miyelim de şimdi. Neyse hadi hadi olsun, olsun. Zenginliğe gidiyorsunuz. Zengin taliplere gideceksiniz sevgili kuvacıklarım benim. Güzel insanlar. Evet, şimdi benim narin balıkçıklarım, yalnız olan balıkçıklarımı neler bekliyormuş bakalım. Şöyle bir bakalım. Benim narin balıkçıklarımı, yalnız olan arkadaşlarımı, efendim, oh, direkt olarak kaderdeki aşk geliyor ardından yalan dolan. Ah benim, ay. efendim bakın her zaman olmaz bu. Benim narin balıkçıklarıma kaderinizdeki aşklar geliyor. İmparator ve İmparatorişe. ikisi birbiriyle eş bağlantılı. Ben onları karı koca diyorum. Canlarım benim. Ama araya mutlaka bunlar girecek. Harika. Çok güzel geldi. Kartlarınız şu hariç. Canlar. Sevgili balıkçıklarım. Yalnız arkadaşlarım. Efendim 15 Haziran'a kadar bakın karşınıza o kadar kaderinizdeki aşklar gelecek ki muazzam geldi. Şu kartı saymıyoruz. Lütfen. Çok güzel kaderinizdeki Aşklar, İşte bu benim ruh eşim. Bu benim diğer eşim diyebileceğiniz güçlü enerjilerle donanacaksınız. Haberiniz olsun. Canların benim tatile gidebilirsiniz ki gidersiniz mutlaka. iki günlük bir haftalık tatillere gidebilirsiniz. Burada kaderinizdeki aşklarla karşılaşabilirsiniz. Gittiniz mi herhangi bir tatil veya bir kutlama, bir düğün vesaire? Orada illegalci, yalancı, sizinle gönül eğlendirmek isteyen... Tırıvırı tipler diyorum. Ben artık bu tiplere rastlayabilirsiniz. Bunları fazla kale almıyoruz. dikkate almıyoruz ama şöyle de bir şey var. Yolumuza çıkanlara da tabii ki de dikkatle edeceğiz. Bakın 3 tane kral kart geldi. Bunlar mutlaka bizim hayatımızda olacak canlar. Bunu ben her zaman söylüyorum. 4 Dört, dörtlük görüyorsunuz kart dahi yok. Gördünüz değil mi? 4 Dört, dörtlük yok. Aha, mutlaka arada yamancılar çıkacak. Bunlara da dikkat ediyoruz. Şuraları. Bu üçüne bakıyoruz. En kralı sağlamı bu üçü. Güçlü enerjilerle donanacaksınız. Size pozitif enerji verecek. Kaderinizdeki bir ömür boyu uzun vadeli sevgili evlilik birliktelik veya macera veya dost sevgili arkadaş herkes evlenecek diye bir şey yok. Değil mi? Saygı duyuyorum. Benim herkese saygım var canlar. Bunlarla karşılaşacaksınız lütfen. Lütfen çok şanslısınız. Canlarım benim sevgili balıkçıklarım. Yalancılara dikkat edelim. Yalancılar yolumuza çıkacaktır. Zaten onlar bakışlarıyla, tavırlarıyla size kendini gösterecektir. Onları geçelim. Onları geçelim. Onlar onlar şehvetçi onlar. İmparator diyor ki Balığın dileği kabul oldu. Kaderindeki aşk gelecek. Ruh eşi diğer yanı işte bu benim diyebileceği kişi veya kişiler yoluna çıkacak. Lütfen balık gözünü dört aç maceraya gidiyorsun. Maneviyata gidiyorsun. Evlilik istiyorsan evliliğe doğru gidiyorsun. Senin için yalnızlık artık bitiyor. Senin dilekler kabul oldu. Güzellerim benim diyor. Canlarım benim diyor. Sevgili narin balıkçıklarıma kartımız evlilik kartıdır. Kartımız macera kartıdır. Kartımız Maneviyat kartıdır. Maneviyat nedir? Sevgili olursunuz. Dost olursunuz. Ya herkes evlenecek diye bir şey yok değil mi canlar? Bir evde yaşarsınız veya ayrı yaşarsınız o da olabilir. Ha, yok ben macera, mucura istemiyorum. Ben evlilik istiyorum derseniz buyurun evleniyorsunuz. Dualarınızın, dileklerinizin kabul olduğunu kadersel aşklarınızla karşılaşıp hayatımızı tamamlayacağınızı kartlarım resmen söylüyor. Sadece yalancılara itibar etmiyoruz sevgili balıkçıklarım benim. Güzel balıkçıklarım. Nefes al, nefes diyor. Artık güzellikler sana geliyor. Nefes al diyor. Kocaman derin bir nefes al. Bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi güzel bir nefesle bırak ve ışılda diyor. Çünkü kaderindeki aşk Tutkular, macerasa macera, evlilikse evlilik. Ya ne istiyorsanız o size geliyor ve güzel güzel kardeşlerim. Dileğiniz kabul olmuş. Şu iki kart inanılır gibi değil. Sizleri seviyorum. Benim narin balıkçıklarım, güzel insanlar. Bakalım destemizin altına bakıyoruz. Hmm. Destemin altı canlarım benim. Destemin altı şunu söylüyor. İki boyutlu söyleyeceğim size. Bakın. Şu ikisi kral kartlar. İdealinizdeki kişilere rastlayacaksınız, evleneceksiniz diyor ama bir yerde de şöyle tuttuğumuzda kartım şunu söylüyor. Yanı sıra yolunuza evliler de çıkabilir, Illegalcı, yalancı, şehvetçilere lütfen dikkat edin diyor ama evli değil mi?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 Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun benim narin balıkçıklarım.